Bu maçta sadece 9.000 metrelik silahlar olacağız. Vector, Uzi, P90. O tarz silahlarla oynayacağız. Bakalım attığımız gibi onları nerede bulabilecek miyiz? Oy, tam bir sinat atmışız ha. Kırmızı şortlu. nereye aşık yok mu ya bu kadar mı var şu anda 9000 metre mm derken bir daha buldu biraz bir ara mermif ışıkladım ışıkladım baba açma size temin adamı indirmiştik ya ko bizi mahvetti o sko bizi mahvetti mesela şu anda bu kadar uğraşmayacaktık bam bam bam bam bam bam bam gidecektik alanlara doğru İyide misin sen? Böyle çakılırsın yere. Buraya listik adam. arkadaki ne oldu göstermiyoruz adam kendisini bakın bir tane atalım. Bunlar zor. Zoru seviyor bunlar. Ben de zor seviyorum. O zaman ne yapıyoruz? Zor oynuyoruz. öldüm umarım senden bir tane bomba iki tane bomba üç tane bomba çıkar o lan Arkadaşı neresiniz şimdi? Kaki Keytan nerede? Bir fake smoke nasıl vurmadı beni o ayla sen niye beni vurmadı anlamadım çünkü görevimizi yapmış olduk hazırken falan değişik gördüm seni gördüm seni onlar beni görmemiş büyük ihtimal görmemişler dedim biraz görmüşler 4x takalım göre göre giderek göre göre, göre göre diyoruz ya heycana konuşamadık da fazla heyecan yapmayalım Aha <gülüyor> bir tane zıp gördüm lus Oy oy oy oy oy ayış. Son zıp zıp orada. <Gülüyor> Lav körletti bizi adam. Adam elinde ne varsa sık şu anda. Alan dışı kaldın. Bekleyeceğim seni. Keşke bir öncüm olacaktı var ya. Ya. oynamayı seviyor adam Ehtivax alan geliyor alanı benle oynayacak şimdi zıpassa direk alan beni zaten canım gider Hadi bakalım. Alan geliyor mu? Yavaş. Durdu yine. Durdu. Alanı kim veriyor? Adamı şu anda kapatmaya oynayacak. Adanın ortasında olduğu için adam bana doğru gelmek zorunda. Bana her şeyi kullanıyor. Ve Maro güle güre Maro. Güzeldi. Challenge'ımız güzeldi. 1700 asa vermişiz. İyi vurmuşuz.